En önemli sorun ne sence Bir içine döker misin burada da? Evet. Tabii birçok sorun var maalesef ama bunlardan en büyüğünü değerleyecek olursak ekonomi ve ifade özgürlüğü olabilir. Bizlerin dinlenmemesi olabilir. Aslında bir tek bizlerin değil halk da dinlenmiyor. Çünkü şöyle bir şey söylemek istiyorum. Yapılan bir ankete göre Kanal İstanbul'u halkımızın %48'i istemiyor. %35 istiyor. Geri kalan kararsız. Ona rağmen Sayın Cumhurbaşkanımız halkın yüzde 48'ini göz ardı ederek inadına yapacağız diyor. Bu yani insanı hem gençler hem de halkı çok üzen bir şey aslında çünkü dinlenmiyoruz. Öte yandan liyakat çok büyük bir problem. Kapalı mülakat salonları ardında o onun dayısı, o onun yeni, o onun amcası diye bizden düşük performans sınavda gösterdiği halde bizden önde işe alınması çok büyük bir sıkıntı. Ülkemizde Sayın Cumhurbaşkanımız her üniversite okuyacak olan, aynen ağzından naklediyorum, her üniversite okuyacak olan iş bulacak değil ya dedi. Eğitimimizin böyle niteliksiz olması ve Cumhurbaşkanımızın da bu konuda böyle açıklamalarda bulunması bizler için çok büyük bir sorun. Onun dışında tabii ki bir sürü var yani, yani bir sürü var. Ve şuna da kesinlikle dikkat çekmek istiyorum. Demin... Rütük yok, sizde ama burada var gibi bir şey dediniz. Çok doğru. Fakat bize de rütüğü getirmeye çalışıyorlar. Şu günlerde gündemde evet. sosyal medya yasası var. Sosyal evet. medya yasasıyla beraber rütüğü aynen bize de getirip bizi dinlemek, sorunlarımıza çözümler bulmak yerine daha da baskı altına almayı, daha da susturmayı, sansür uygulamayı seçtiler, çalışacaklar. Onu da söylemem gerekiyor. Çok, Çok yanlış kadersiz. çünkü. Evet.